Evet, herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet, 144 engelli temizlik işçisi alınacak gündem e, bu e, arkadaşlar. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımıyla ilgili bir duyuruda e, bulundu. Ve e, 144 engelli sürekli temizlik işçisinin alınacağını e, duyurdu. Gerçekten bu önemliydi. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işte 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Bu başvuru nasıl yapılıyor peki? Yani artık şunu da iyice görüyoruz. Yani AKP'si dışında yani e, normalde kurumların kendi döngüsünde, kendi bünyesinde e, büyük alımlar yaptığına şu anda şahit oluyoruz. Evet Çetin Sarıgül hocam ile e, Gençlik Spor Bakanlığı'nın 144 engelli temizlik işçisi başvurusunu başvurusunu nasıl yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Çetin hocam hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Herkese keyifli ve hoş yayın diliyorum. Evet Çetin Hocam e, yani biz bunu sürekli olarak dile getiriyoruz. E, gerçi yani şu ana kadar hemen hemen her gün e, bir kamu ilanı e, oluyor. Yani e, biz her zaman şunu da dedik. Yani e, her şey EKPSS'den ibaret değil. Bize her gün mesajlar geliyor. Yani e, çoğu engelli e, arkadaşlarımız Hocam biz e, kamuya yerleştik diyorlar e, bu başvurulara e, başvuru yaparak. Yani e, çok güzel alımlar oluyor değil mi? Yani normal EKPSS dışında da alımlar çok güzel. 144 sayısı çok çok iyi yani. Evet e, hocam e, ben konumuza e, sizin daha önceki bir yayınızı, yayınınızı hatırlatarak e, başlamak istiyorum. Siz yayınınızda. Allah'ın izniyle dediniz ki 2023 hedeflerinde 20.000 engelli istihdama e, rakamı verdiniz. Öngörünüz buydu ve ki doğru bir öngörü. Bakın arkadaşlar e, EKPSS dışında hocam söyledi yayının başında kurumlar artık kendi bünyesinde personel alımı yapıyor. Şimdi bunun iki tane e, önemi var. Birincisi EKPSS'deki yığılmanın bu sayede azaltılması hedefleniyor ki bu da çok güzel bir hedef. Ben şimdi rakamlarla konuşayım şimdi. Haziran Ağustos, Haziran 1, Ağustos 10 itibariyle diyeyim, yaklaşık 300'e yakın kamu işçisi istihdam edildi. Engelli birey. Bakın ben rakamları rakam veriyorum çünkü bu ilanları yayınlayan kurum, kuruluş, hatta sayfalarla birlikte ortak hareket ediyoruz ve bu ilanları biz de Facebook sayfasından düzenli olarak sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. diğer bir konu, diğer bir güzelliği de e, bizlerin sürekli sizlere EKPSS dışında atamaların olduğunu, bunu takip edin. Bu atamaların da devlet memuru statüsünde değerlendirildiğini hep anımsattık, vurguladık. Belediyeler, üniversiteler, kurumlar hatta ve hatta kurum içi kurumlar kendi bünyesinde eleman personel istihdamı yapıyor arkadaşlar. Bunu değerlendirme konusunda işkur üzerinden gerçekleştiriliyor ki bu da işçi statüsünde. Yani sürekli işçi dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. şu Rıza hocamın şu anda ekrana verdiği tablo hem engelli istihdamı hem normal vatandaşların istihdamı hem de eski hükümlü. Bakın aynı anda eski hükümlü vatandaşlarımızın da topluma kazandırılması, onların da ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için yapılan bir Sosyal personel alımıdır bu arkadaşlar. Yani illa ki merkezi atama beklemeyin. Merkezi atama yılda iki sefer gerçekleşir. Normalde mevzuatta kanunda böyledir arkadaşlar. Ama devlet bunun hem yığılmanın önüne geçmek hem de vatandaşlarının mağduriyetini gidermek adına kurumlarına verilen talimat gereği. Sayın Cumhurbaşkanımız bakın talimat verdi. Ne söyledi? Kurumlar bünyesinde engelli Personel alımını hızlandıracak. Diğer bir konu 12.000 engelli istihdamı diyoruz. Yani sürekli yani. dillerde dolan. Bakın 12.000 engelli istihdamı gerçekleşmeden sürekli işçi kadrosundaki alımlar bu istihdam sonucunda yığılmanın önüne geçecek ve EKPSS'deki <gülüyor> yüksek puanla olan adayların da atanmasının önünü açacak arkadaşlar. Bunun <gülüyor> önemi nasıl? Yani EK esasında 12.000 alım da e, bu şekilde olacak yani. Evet. Muhtemelen. Aynen. Bunun bir modeli hocam. Bunun bir modeli olarak düşünün. Aynen Hı -hı. bu usulde olacak. Her kurum kendi bünyesinde personel istihdam edecek. Şimdi yüksek puanlı dün beni bir arkadaşım aradı. 95 puan almış kendisi. Bu alımdan faydalanabilir miyim dedi. Bakın bu alımdan herkes faydalı, faydalanır. Yani illa puana göre bir alım değil. Bu alımın yani bu bu ve benzeri alımların bir avantajı var, bir de dezavantajı var. Avantajı şu, bu alımlar ikamet adresine dayalı yapılan alımlar. Yani illerin kendi bünyesindeki kurumlar tarafından, işkur üzerinden yapılacak olduğundan dolayı bir başka ildeki birey sizin bulunduğunuz ile başvuramıyor arkadaşlar. Yani bu da aslında hem güzel hem de yani dezavantajlı bir durum. Şöyle evet. söyleyeyim, EkPSsi gençliğinin Yüksek puanlı veya düşük puan önünden e, merkezi atam oluncaya kadar bin kişinin alındığını düşünün. Bu bin kişilik alım diğer yandan bekleyen arkadaşlarımızın da önünü açacak. Biz düşük puanlı arkadaşlarımıza umudunuzu kesmeyin. Sözünü burada parantez içinde açarak söylüyorum. Düşük puanınız da olsa bu tip alımlara başvurun arkadaşlar. Yani bu alımlar önemli. Bu alımlar ileri dönük önemli. Hocam şimdilik evet. e, hani konuya geçmeden sözlerim bu kadar. Evet başvuru şartlarını taşıyan adaylar 8-12 Ağustos 2022 e, tarihlerinde e, eşube.işkur.go.tr e, internet adresinden iş arayan linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile e, girerek başvuru yapabilirler. Çetin aşama aşama gidelim. Tamam Ama, açalım hocam bu konuyu. Şimdi arkadaşlar herkesin malum İşkur'da bir dosyası vardır muhakkak, şifresi vardır. İşkur'da bir kaydı vardır. Velevki kaydınız, şifreniz yok. İşkur'da şifrenizi oluşturamadınız ya da bir başka neden dolayı böyle bir durumunuz yok. İlk önce İşkur'da bir kayıt oluşturun arkadaşlar. Ya ilinizdeki İşkur'a giderek hemen bir kayıt açın. Böyle bir kaydımız var. Yani İşkur'dan kay başvuru yapabiliyoruz yani. Tabi hocam işkur iş zaten bunun esas bakın şimdi siz verdiniz ekrana işkur üzerinden olacak bu iş. Şimdi işkurda kaydolan arkadaşlarım ne yapacak? İşkurdan gerek işkur şifresi eğer ki işkur şifrenizi bilmiyorsanız Edevlet şifresiyle giriş yaparak kamu ilanını seçeceksiniz. Orada zaten direkt karşınıza Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu sürekli işçi alımı linki çıkacak arkadaşlar. Bu Anladım. link çıktı. Bu, bu çıktı. Şimdi hocam biz bunu yapamayız. Çünkü bizim hani e, çalışma saatlerimiz dolayı ben girmeye çalıştım aslında bunu denemek için ama çalıştığım için izin vermedi. E, şimdi buraya girdikten sonra arkadaşlar sizden istenilen kısmı dolduruyorsunuz. Bulunduğunuz ildeki e, ilana başvuracaksınız. Başka ila, ilan ildeki ilanlara başvuramazsınız. Bunu baştan konuşalım. Çünkü bu alım ikamet şartına dayalı bir alım. Yani her il bu alımla kendi bünyesinde yapacak arkadaşlar. Biz bununla ilgili illeri dün Facebook sayfasından tek tek söyledik. Genelde 81 ilin hepsinde alım var. Devam Şimdi, edeyim. Çete, yani şöyle toparlayalım. Yani şu ana kadar. Şimdi EKPSS'de düşük puan, yüksek puan olan herkes bu başvuruya başvurmalı diyoruz. Bu bir iki iş kur üzerinden başvuruyoruz internet üzerinden başvuru yapıyoruz bu konuyla ilgili ayrıca hizmet noktalarından alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir diyor Evet Hocam e, onu söyleyecektim ben zaten. İşkur'da bu bu sistemi uygulamayan arkadaşlarım e, ben e, dün bizatihi bir arkadaşımın yanında Ale 170 üzerinden başvurusunu gerçekleştirdim. Oradaki görevli memur çok güzel evet. e, yönlendirdi. Çok güzel de başvurusunu yaptı. Hocam evet. bir önemli nokta bu alım lise ve dengi mezun olan arkadaşlarımı kapsıyor. Hmm. Bakın tekrar diyorum bu alım lise ve denge okullardan Peki, mezun olan buyur hocam ilk, ilk öğretim yüksek e, ön lisans lisans e, yani bunlar başvuru yapamıyor mu? yok hocam bunlar bu alıma başvuru yapamayacak bu sadece orta hmm. öğretim kısmını evet. ilgilendiren bir aslında ha, sadece lise şöyle belki diğer arkadaşlarımız tepki çekebilir ama ilk orta öğretim kısmının da bu tip başvuruların alınması çok iyi bir şey hocam çünkü niye lise mezunu çok engelli arkadaşım var bu tip alımlarla onların da e, sayısının azaltılmaya çalışıyor. Diğer mesela kamu ilanlarında genelde lisans ve ön lisans başvuruları alınıyor hocam. Ben takip ediyorum. Bunda da bir denge kurulmuş. Sadece diyor ki lise mezunu başvuru yapabilir diyor. Evet. E, yani normal, klasik e, şartlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hı hı. E, 657 sayılı devlet memurları kanununun şartlarını e, taşımak. 18 yaşını tamamlamış olmak e, yani kamusal haklar e, kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak e, yani e, normal e, şeyler şartlar e, biz bunu e, videomuzun e, altına da e, yapıştıralım buradan e, sizler de e, bakın e, arkadaşlar devam edelim Çetin e, şimdi arkadaşlar bu ilanı dedik ki lise mezunları başvuracak e, lise mezunu haricindeki arkadaşlar başvuru yapamıyor e, ilan başvurusu 12 Ağustos tarihi itibariyle sonlandırılacak arkadaşlar. O tarihten önce muhakkak başvurularınızı yapın. Sistemde yoğunluk yaşanması veya başka mağduriyetlerin önüne de geçmiş olalım. Ee, başvurular sona erdikten sonra Bakanlık e, bununla ilgili e, işlemin nasıl sonuçla ile sonuçlanacağı ile ilgili muhakkak duyuruya çıkacak tarih verecek. Ondan sonra alımlar gerçekleştikten sonra atanan arkadaşlarım şu soruyu soruyor bize. Ben devlet memuruyum. Evet arkadaşlar siz devlet memuru kadrosundasınız. İşçi kadrosunun da özlük hakları e, devlet güvencesindedir. E, o yüzden herhangi bir sorun yaşamazsınız. Velev ki işçi kadrosunda atandınız, iş yerinde bir sorun yaşadınız. Bunu da söylüyorum. Bir e, üst kadrolara da tekrar sınava girip başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir hakkınız da var. Ama şu kadarını söyleyeyim. 2 ee, aylık periyotta 300'e yakın engelli istihdamı gerçekleştirildi kamuda. Lütfen evet. ama lütfen bizim sosyal medya e, hesaplarımızı takip edin. Buradan düzenli olarak e, ilanı gördüğümüz anda gece gündüz saat gözetmek sizin emin olun paylaşım yapıyoruz. Evet, sizin e, haberiniz olsun il, diye. Evet arkadaşlar bu ilanları e, Facebook'ta engelsiz medya yazdığınız zaman Facebook grubumuzda Sürekli e, paylaşıyoruz. Yani Facebook grubumuzu mutlaka e, takip edin. Ya bunlara önem verin arkadaşlar. Bakın e, yani e, sadece böyle bir e, EKPSS'e odaklı değil. Burası da kamu alımı. Yani devlet memuru e, oluyorsunuz. Yani çok güzel noktalara e, geliyorsunuz. Böyle fırsatları da kaçırmayın. Yani bunlar gerçekten önemli. Yani hocam. E, Facebook hı hı. grubumuzu mutlaka e, takip edin bu konuyla ilgili. Çetin ben sana şey soracağım bir de. Şimdi temizlik e, alımı diyor. Yani bu temizlik nerede çalışıyor? E, yani e, atıyorum bildiğimiz böyle bir temizlik e, mi yapılıyor? Hani hizmetli gibi. E, yani e, fonksiyonu ne? Yani engelli bireyler e, mesela bu temizlik e, alımında hangi engel grupları e, bu temizlik e, alımına başvuru yapabilir? Bir engel gruplarında ayrım var mı? bunlar da açıklarsa yani kafalardaki Tabii. soru işaretleri gider. Tabi hocam şimdi başvuru kılavuzunda başvuru şartlarında engel grupları belirtilmemiş. Yani tüm engel gruplarını ilgilendiren bir başvuru bu. Yeter ki diyor lise mezunu olsun diyor bakanlık. Orta öğretim mezunları bu konuda başvuru yapabilir diyor. Şimdi şöyle sadece işçi kadrosunda değil bu kadroda dahil olmak üzere iş temizlik kadrosunda başlayan personel ee, genelde engel durumuna göre istihdam edilir hocam. Benim birçok arkadaşım Gençlik Spor Bakanlığı'nın işçi kadrosunda çalışıyor. Yani hı hı. şöyle biliyorsunuz KYK'lar da artık yani gençlik merkezleri de Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde o, o ildeki hangi yerde açık varsa oraya gönderiyor personelini. Orada engel durumuna göre belki san, engelli, mesela yürüme engelleder arkadaşımız. Santrale verir, hı hı. E, telefona baktırır. Evrak düzenlendirir çünkü spor bakanlığının işleri yoğun yani sporla alakalı servislere verebilir, KYK'lara verebilir. Şöyle düşünülmesin, zor diye algılanmasın devlet gerçekten personelini kolluyor gözetiyor. Özlük hatlar noktasında sıkıntı yaşanmaz arkadaşlar ama başta belirttiğim gibi hiçbir engel grubu ayrılmamış hocam. Orada başvuru şartlarında işte şu engel grubu yapsın, bu engel grubu yapmasın diye bir ibare yok. E, yeter ki diyor lise mezunu yüzde 40 ve üzeri engelli rapor olan herkes başvurabilir diyor ya yani, sıkıntı yok. Bir de e, yani bu başvurunun e, güzel olan bir tarafı noter huzurunda çekilecek yani başvuru. Hepsi öyle hocam zaten. Yani bir kişi de alsa kuruma yani bak bir kişi de alınsa onu noter huzurunda belirliyor. Yani kimsenin hakkı zahi olmuyor. Çünkü eee... Bu önemli bir şey. Yani bu istihdam hele bu şu dönemde biliyorsunuz e, revaşta gündemli olan bir konu. E, daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ama yine söylüyorum bu alımların sayısı artacak arkadaşlar. Bakın bunu net bir faaliyet kullanıyorum. Sayısı artacak. Yani yakında hocam Sağlık Bakanlığı diyebilir mesela ben bin tane personel alacağım mesela. bir bakanlığı bak diyebilir. Petin. Heh, vallahi çok güzel bir şey söylüyorsun bak. Gerçekten e, artık e, arkadaşlar her gün yani e, ay içerisinde dediği gibi Çetin'in Sağlık Bakanlığı, farklı bir bakanlık e, yani normalde bu tip ilanları artık duyacağız. Yani bak bunlar güzel şeyler. Yani EKPSS dışında da sanki bir EKPSS alımı gibi olmuş olacak o rakamları topladığımız zaman. Yani, yani hocam Şimdi bak şöyle bir ilan çıkıyor karşımıza. Arkadaşlarımız bunu önemsemiyor mesela. Ben atıyorum diyorum ki işte e, ben 3000 bin kişilik personel alım alınacak mesela. Normalde veya diyor ki işte bakanlık 90 bin tane THP kapsamında personel alınacak mesela. Örnek veriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı. Arkadaşlar buna engelli personel, engelli bireyler başvurabiliyor. Ondan sonra sözleşmeli öğretmenler alınacak. E, ücretli öğretmenler alınacak. E, buna engelli öğretmenler de başvuruyor. Benim benim en yakınım engelli, görme engelli edebiyat öğretmeni ücretli öğretmenlik yaptı. Yani sonuçta demek ki bir şeyler olabiliyor yani. Yani Ama tabii, tabii, tabii. bunu düzenli takip edeceksin. Bakın ben bir vereyim arkadaşlar. Diyelim ki e, sosyal medyayı kullanmıyorsunuz. Aslında kullanın diyorum ama kullanmıyorsunuz. Arkadaşlar sabah 9 ile 10 arası, akşam 4 ile 5 arası iş kurs sitesine girin. Saat veriyorum bakın. İşkur sitesi. Ben düzenli olarak bakıyorum çalıştığım halde hocam. Bu saatler alanında ben muhakkak işkuru takip ederim. Niye? Bir kamuda ilan göreyim de veya paylaşayım da veya mesela arada Facebook'tan hocam ilan yayınlıyoruz. Diyoruz ki e, örnek görüyorum. Ağustos ayı Türkiye geneli engelli personel istihdam diyoruz mesela. Orada her ilin özel sektör ve kamuda dahil olmak üzere işkur üzerinden yayınlanan bütün ilanlarını paylaşıyorum ben link olarak. Oraya basın İllerinizi gezin iş kurları arkadaşlar. Yani zor bir şey değil oturduğunuz yerde. Evet, yani çok güzel aynen. bir şey bunlar. Ee, Akif demiş ki, e, bir saniye, ha memurluğa e, geçme kaç yılda e, olur demiş. Şimdi arkadaşlar bir yerden başlayın. Önce bir yerden başlamak önemli. Yani, yani. E, daha hiçbir şeye başlamadan ya ben işte e, filozof gibi... Ee, şuraya nasıl geçerim? Buraya nasıl geçerim? Şurası ne olur? Burası ne olur? Yani e, bunlara gerek yok. Yani Allah hocam, izniyle başlayın. Bakın e, her işte de böyledir. Bu özel sektörde de böyledir. Başlarsınız Aynen. bir işe. Zor bir yerden başlarsınız. Ama e, bir bakmışsınız kendinizi müdür koltuğunda bulmuşsunuz. Var. Müdür olanlar <gülüyor> var hocam. At, mesela yani, arkadaş bime giriyor. Ne? Bak örneklerim, bir markete giriyor hocam, bir markete reyon, reyon elemanı olarak girdi. Bir bak, yine tanıdıklarından biliyorum. İnan satış elemanıydı, kasierdi. Aa üst sene sonra bir merhabalaştık dedi ki, abi dedi ben şu benim dedi. Hay maşallah Hay dedim be. ya. Allah yolunu açık etsin. Ya benim, <gülüyor> çetin, benim e, bir arkadaşım kaloriferci olarak girdi. Bak düşün. Evet. E, sonra e, o kurum, e, o bakanlıkta tasarımcı oldu. Sonra da yani şu an bakanlığın böyle üst düzey şeylerin en yakınında çalışıyor. Yani i̇şte, kalorifercilik nire, tasarımcı nire. Aynen, Aynen. Aynen var mı eklemek istedin bu konuyla ilgili? Ee, hocam son kez arkadaşlarıma bu ilanları e, gününde kaçırmamak adına arkadaşlar ilan tarihlerine iyi bakın. E, bu 144 alım e, 8 ve 12 Ağustos bunu kaçırmayın. Diğer evet. iş ilanlarını paylaştığımız anda muhakkak mesela hocam görüyorum ilanı ben paylaşıyorum 5 gün sonra yorum yazmış. ilan devam ediyor. Arkadaşlar muhakkak sayfayı takip edin. Günlük takip edin ki gününü kaçırmayın. Bunların belli günleri oluyor hocam. O günleri muhakkak evet. değerlendirsin arkadaşlar. Atamayı bekleyeyim mi, başvuru yapayım mı, siz daha iyi bilirsiniz. 90 puan aldım diyor. Vallahi hocam, e, ben şöyle söyleyeyim, 90 puan orta öğretim lisans, ön lisans hangisi ona göre cevap vereceğim. Yani orta öğretimse, bence beklemesin. Çünkü ben, bak ben şahsen şöyle söyleyeyim, eğer ki benim 90 puanım olsa, ben şu iş kuru ilanına başvururum. Neden? Çünkü benim o 90 puanım zayı olmuyor bir. ilan da diyelim ki çıkamadım, çıkmadı. E hakkım devam ediyor. Ben niye bir hakkı kullanmayacağım? Değil mi Devlet Değil bana abi. dememiş ki şu puandan üstü, şu puandan aşağısı başvursun dememiş. Engel grubu da ayırmamış. E sana bir hak vermiş. Adalet burada şöyle işliyor. Ben diyor 104, 144 kişi alırım. Şu şu şu şartları tutuyorsa ne demiş? İlk öre, şey pardon. Orta öğretim mezunu yani lise mezunu demiş. Demek ki sen lise mezunuysan 100 puan da alsan ben ben olsam başvururum yani. Hı hı. Evet ee, hemen Aşkın Bey'in e, sualini de cevaplayalım yayınımızı kapatalım. Hı hı. Ee, saygıdeğer Çetin Hocam sürekli raporum E-Devlet'te e, son ödeme 2023 2 e, ay diye gördüm demiş. Kurumdan kaynaklı olarak sadece belirtmişsiniz. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na bunu bildirelim mi?" demiş. Şimdi şöyle, bu raporun süreliyse, e, süresi, süresiz raporlarda mesela, başvuruyla ilgili bir, e, bir yardımla başvurmuşsunuzdur. Onun son bitiş tarihini orada belirtmiştir. Kurumdan kaynaklı dediğim olay bu. Eğer rapor süreli ise raporun bitiş tarihini belirtmiştir. Bazen devlette sıkıntı olabiliyor, sistem yoğunluğundan kaynaklanan. Rapor süresiz ise hiçbir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi bu raporla ilgili bir yardım, bir destek alıyorsanız onun bitiş tarihini belirtmiştir. Eğer çok kafanız karışacaksa kuruma bizatihi başvuru yapabilirsiniz. Evet. Temizlik işçisi de olsa hizmetli memur ücret verilecek değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın en çok kızdığım nokta bu. Yanlış anlamayın da bir işe yerleşin. Ben ücretler konusuna kesinlikle girmek istemiyorum arkadaşlar. Benim önceliğim bakın ben... İlk e, iş tecrübemi hemen kısaca söyleyeceğim. Kurum müdürü bana demişti ki özel sektörde Çetin Bey size askeri ücretten e, az maaş vereceğiz demişlerdi. Ben Sayın Müdürüme demiştim ki hocam bak Alparslan Bey Özdilek isimde verebilirim firmanın ismi. Çok değerli firmadır. Ben şu sözü kullandım. Sayın Müdürüm benim için önemli olan emeklilik günüm ve sigortam. Nasıl olsa bugün az maaş olur, yarın çok maaş olur. Ben sigortamı doldurup emekli olacağım dedim ve o kelimesi beni mülakatta öne geçirdi. Arkadaşlar maaşı düşünmeyin. Bugün 1 milyar Tabii. olur, yarın 10 milyar olur. İşe girin de ya başlayayım da şimdi hele. Bak şöyle bir şey var. Esasında hizmetliden korkuyorum. O yüzden e, soruyorum hocam demiş. Şimdi e, bak şöyle bir şey var Çetin benim gördüğüm hani bu e, ilan e, alımları şey oluyor ya. Hı hı. Yani bunu küçümsüyorlar. Yani bunu bir kamu e, devlet şeyi gibi e, görmüyorlar. Görmüyorlar. Yani hani bir ön yargı var kafalarda. Hocam, ben diyor en kapesisteden yerleşirsem diyor. Evet. E, on numara beş yıldız devlet memur olurum diyor, tamam mı? Ama ben bu ilanlara başvurursam diyor yarım yamalak e, böyle bir e, işe yerleşirim e, bilinci var. Hocam ben 657 sayılı devlet memurları yardımcı hizmetli kadrosunda hizmetli personelim. Bana desen ki Çetin seni işçi kadrosunda görevlendirecek dedi. Koşarak gider. Bak maaşında değil. Çünkü eşit maaşları alıyorlar. İşçi kadrosundan ikramiye avantajı var. Emekli olduğunda yüksek maaş alma avantajı var. Yani her e, kamu istihdamının kendine göre güzel avantajları var arkadaşlar. Küçümsemeyin. Ya devletin 4 milyonluk bir ordusu var çalışan. Siz de onun içinde olacaksınız ya. Daha bundan büyük mutluluk mu olur? Ben hizmetliyim. Ya hani Çetin derler ya derlerdi ya. E, siz bir devlete bir kapa atın arkası gelir e, derlerdi. Hani o devir gitti hocam. Çalışmayana <gülüyor> iş yok. <gülüyor> Evet. Şehmuz Bey 7 e, aydır işsizim atamalar ile ilgili bir haber var mı? Demiş. Ya bu ilana başvurun işte Şehmuz Bey. Bak bu ilan e, size Allah'ın izniyle. Evet. Var mı Çetin? Fazla, e, yayını kapatalım artık. Evet. Hocam biz de e, mesai arada kullanıyoruz bu hakkımızı. Arkadaşlar hepinize e, şimdiden atanacak arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. E, çönüşte Allah buyuruyor ki bu sözde kapatayım sözlerime. Yüce Yaradan buyuruyor ki kulumun rızkına ben kefilim yeter ki o benim istediğim şekilde çalışsın diyor ee, biz de o yüzden devam edelim arkadaşlar evet, teşekkür ederim abi, zorluk çıkarırlar mı hizmetli için e, demiş teşekkürler demiş yok arkadaşlar yok yok e, Şehmuz Bey de e, şey takip edin bizim engelsiz medya e, Facebook grubumuzu takip edin e, Allah'ın izniyle Bak Buraya... kamu alımlarına başvuru yapın arkadaşlar. Yani... Hocam birazdan link bırakacağım Facebook linkini. Daha kolaysın tamam. arkadaşlarımıza. Bu yayının altına tamam. Facebook linkini bırakacağım inşallah. Tamam. tamam. Allah'a emanetsiniz. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ ol Çetin hocam. Sen de sağ ol hocam.